Sevgimden, İstiklalığımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle karnıyarık tarifini paylaşmak istiyorum. Sebzelerin en çok sevileni, patlıcanın en güzel hali karnıyarık. Pilavla ayrılmaz olan karnıyarığın, Bayıldı ile arasındaki o ince çizgi içerisindeki kıymalardır. Ana yemeklerin vazgeçilmezi olan karnıyarık, herkesin sevdalısı olduğu bir yemek. Pratik ve lezzetli karnıyarık yemeğini fırında yapabildiğiniz gibi, ...kızartarak da yapabileceğinizi tarifinde sizlere anlatmaya çalıştım. Misafirlerinize, akşam yemeklerinize en çok yakışacak olan karnıyarık nasıl yapılır... ...merak ediyorsanız hemen tarifimize geçelim. Malzeme listesini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. 6 adet küçük boy patlıcan, büyük ise ikiye bölebilirsiniz. Kıymalı harç için... ...1 adet orta boy soğan, 1 adet domates... 3 adet sivri biber, 2 diş sarımsak, sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızı biber, salça, 200 gram kıyma, 1 çay bardağı sıcak su. Sosu için 1 yemek kaşığı salça, 1 su bardağı sıcak su. Patlıcanları çizgili soyup yarım saat yağ çekmemesi için tuzlu suda bekletelim. Kızardıktan sonra kolay açılabilmeleri için patlıcanların ortalarından uzunca bir çizgi çekelim bıçakla. İyice yıkadıktan sonra suyunu havlu ile çektirelim ve az yağda kızartalım. Kızarmış olan patlıcanlarımızı havlu kağıt serdiğimiz bir tabağın içine alalım. Daha sonra bir tavanın içerisine önce yağ, daha sonra soğanları alıp kavuralım. Kavulan soğanımızın içine kıymamızı ekleyelim ve kıymamızı kavuralım. Daha sonra biberlerini ve domatesini ekleyelim. Salçasını ekleyelim. Biraz daha kavuralım. Bir bardak sıcak suyumuzu ekleyelim. En son baharatlarını ekleyelim, bir tur daha karıştıralım ve pişmesi için ağzını kapatalım, suyunu çekene kadar pişirelim. Diğer bir taraftan da bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı salça ve 1 bardak suyu alıp açalım. Patlıcanın içine bastırarak iç malzemesini yer açalım. Kıymalı harç ile patlıcanların içini dolduralım. Doldurduğumuz patlıcanların üzerine biber ve domates ile süsleyelim. Hazırladığımız soslu patlıcanların arasına eşit bir şekilde dökelim. Kırmalar çıkmasın diye üzerine dökmüyoruz. Daha sonra 170 derece fırında 20-25 dakika pişirelim. Dilerseniz bu işlemi pilav tenceresi gibi bir tencerede de ocakta yapabilirsiniz. Aynı sürede tencerede pişecektir. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.